100 yıldan beri dedem, babam bu köyde yaşamışlar. Bu köyde ikamet etmişler. Ben de e, bu zamana kadar bu köyde ikamet ediyorum. Ilı Su Barajı nedeniyle köyümüz su altında kalacak. Biz e, bu yeni yerleşim yerine taşınmak taşındık. Taşınmak zorunda kaldık. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafında yeni yerleşim merkezi tespit edildiği yeri Parsillendi, tapularımız verildi, kora çekildi tapularımız verildi bize. Bu ihaleyi müteahhide vermişler, bir taşeron e, müteahhide vermişler. Müteahhide gevşek davranıyor. Şorun su, işte, e, yollar yapılsaydı, e, su çekilseydi, elektrikler e, çekilseydi, bu arada, enerji verseydi daha uygun olurdu. Biz normal bir hayat yaşardık. E, televizyonlarımız yok. Ne bir haber dinleyebiliyoruz, ne bir su içebiliyoruz, ne bir yemek, bir şey, e, dolaplarımız e, var da e, kullanamıyoruz dolapları. E, cerran olmadığı için dolapları da kullanamıyoruz. Perişanız işte. 2019'da bu tamamen e, yapılması ve çevre şehircilik... E, il müdürlüğüne teslim edilmesi lazımdı. İlçe ihtiyar heyetine teslim edilmesi lazımdı. Bugüne kadar arada 4 ay zaman geçmiş. Hala yarı işler köy işleri yarı yoldadır. Su çekilmemiş, elektrikler gelmemiş, yollar tamamlanmamış, altyapı konasyon hepsi yarı yoldadır. Ne zaman biteceği de belli değil. Biz mütehidi haftalarca peşinden koşuyoruz, yakalıyoruz diyor tamam tamam. Elimize gidiyor. Bir ay sonra göreceğim. göremiyoruz adamı. yetkilere biz defalarca ben bayındırlık e, bayındırlığa gittim. Çevre Şehircilik e, şube Müdürlerine tanışıyorum. Diyorlar biz de yapacağımız bir şey yok. Biz müteahide vermişiz. Müteahhit de e, müte, e, muhatap olun. E, Müteahhit de sağa sola kaçıyor. Devlet tarafında, yetkililer tarafından Çevre Şehircilik İl Müdürü tarafından e, müteahhidi sıkıştırıp e, baskı yapıp bir an önce işin bitmesini istiyor, talep ediyoruz. Şu an çadırlarda yaşıyoruz. Çeşmeden, dereden su taşıp e, kullanıyoruz. Bak, bak, fişeyi, fişeyi doldurmuşum, su. Bak görüyorsun, banyo fişesini doldurmuşum. Burada suyu, burada bidonlarla getiriyorum, dolduruyorum buraya. Kendi imkanlarımla, burada e, bulaşığımızı, suyumuzu, çayımızı buradan temin ediyoruz. Hayvanlarımız var, hayvanlarımız şoban götürüyor. Aşamlara götürüyoruz, nerede soluyoruz, getiriyoruz çadırlara koyuyoruz. Ee, artık e, 24 saatta bir, bir sefer su içiyor. Mesajımız yetkililerden bir an önce bize el atması lazım. El atmaları rica'da bulunuyoruz. Bize yardım etmeleri talep ediyoruz. Biraz önce huzura kavuşmamızı talep ediyoruz. Yetkililerden ricamız budur. lan yok giden yok. Ee, yeni eleşim yani Esrihoj su var, ne elektriği var, ne altyapısı var, ne hiçbir şeyi yok. Buraya 18 aile yerleşecek. On, on, 18 tane gelişecek buraya. Soyumuz yok. Aletliğimiz yok. Aletliğimizi kesme işler bize elektrik yapılmıyor. Soyumuz yapılmıyorlar. Devletten destek istiyoruz. Bir an önce su gelsin. Bizi köyden baraj nedeniyle çıkardılar. Biz çardadlaşım diye yaşıyoruz. Bizim imkanımız yok. Hayvanlarımı satmışım, mazotta vermişim eşyalarımı buraya kadar ça taşımışım. Sürte gitme imkanımız yok. Elektriğimiz o, o ayın 18'inden beri kesmişler. Şimdiye kadar ha diyor müracaat ediyoruz. Diyoruz, yarın ertesi gün gelip yapacağız. Bakan, kimse yok. Biz so, soyumuz yok diyorlar. Bu hafta soyu yapacağız. Bakan yok. Gidip Bayındırlık'a başvuruyoruz. Bayındırlık diyor. Bırakın müteahhit. Kaçmak üzere. Bizim per, halimiz perişan. Biz burada nasıl soyumuz yok, aletiyemiz yok, nasıl yaşayacağız? Ilı Su Barajı'ndan kaynaklı oluşan bir mağduriyet var Demirkaya köyünde. Gelip vatandaşlarımızı dinledik. Maalesef Devlet bir yatırım yaparken normalde o yatırımın amacı vatandaşına hizmettir, vatandaşına fayda sağlamaktır. Ama kurumlardaki afsaklardan kaynaklı şu an bir mağduriyet oluşmuş. Köylere zamanında ne zaman köyden çıkacakları bildirilmediği için bir anda işte TEDAŞ gelip elektriği kesmiş veyahut gerekli yeni yerleşim birimi yapılmadığı için gelip bu şu an gördüğünüz içinde olduğumuz Çadırlar kendi imkanlarıyla yapıp şu an burada kalıyorlar. Bu da 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışmayan bir tablodur. Acı bir tablodur. Yani devlet işte bizim ekonomimiz iyidir gibi açıklamalar yapmaktadır. Ama ekonomideki iyileşme halka yansıdığı zaman önemlidir. Eğer oradaki iyileşme şu an bulunduğumuz mevki itibarıyla bu köydeki vatandaşa yansımıyorsa bu sıkıntılıdır. Bu köydeki herhangi bir vatandaş İstanbul'daki bir vatandaştan devlet açısından farklı olmamalıdır. Yani devlet onlara eşit ve adaletli bir şekilde yaklaşmak zorundadır. Devlet kendi vatandaşını düşünmek zorundadır. Onun yeni yerleşim birimini bir kuruma atfedi, bir kuruma bırakıp sonrasını takip etmemezlik edemez. Yani şu an burada gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi köylülerin de dile getirdiği devletin gerekli denetimi sağlamayışıdır. Evet bazı kurumlara bu meseleyi bırakmıştır ama o kurumlar e, aksaklıklar yapmışlardır. O kurumlar mağduriyetler oluşturmuşlardır. Şu an bu çadırda kalıyorlar ve bu çadırlarda elektrik yok. Bu çadırlara gerekli e, su şebekesi çekilmemiş. Bu yeni yerleşim birimine gelecek olan yol yapılmamış. Siirt'ten bu tarafa geçişi sağlayacak e, bir köprü çok rahat bir şekilde yapılabilecekken, yani bugün Karadeniz'deki çok engebeli olan yerlerde yapılan e, otoyolları görünce, tünelleri görünce, burada çok daha az bir masrafla yapılabilecek bir köprü yapılabilirken yapılmamış maalesef. Şimdi devlet bu tür e, durumları oluştururduğu için e, vatandaşlar mağduriyet yaşıyorlar. Bu mağduriyetleri bir önce gidermek gerekir. E, yeni yerleşim birimi için ne gerekiyorsa, hangi kurumlar, yapması gereken neyse onu yapmalıdırlar, yapmak zorundadırlar. Ee, Hüdapar İl Başkanı olarak e, devlete ve gerekli birim ve etkililere çağrımdır. Ee, bir önce buradaki mağduriyeti gidersinler, buradaki yeni yerleşim birimini oluştursunlar, buraya gerekli e, su ve elektrik şebekesini çeksinler. En azından şimdiye kadar oluşan mağduriyeti giderme adına daha hızlı bir hizmet getirmeleri gerekiyor.